Merhaba arkadaşlar, atış sırası sarı topta idi ve bu pozisyonda kalmıştık. Öncelikle varış puanı. Varış puanını bulmak için eksiltme kat sayısının kaç puan olduğunu bilmemiz gerekir. Band atışı yaparak kaç puan eksiltme var görelim. 19'a düşen ıslak atolumuz dördüncü bantta 4 puana düşmektedir. Yani eksi 15 puan diklik kas sayısı vardır. Şu da kesinlikle unutulmamalıdır. Geniş açılı atışlarda eksiltme düşer. 30'dan 0'a bir atış yapacak olur isek 32 puana düşen ıslaka topu 4. bantta 28 puana düşmektedir. 3. bantta 15'den 4. bantta 0'a bir hat çizersek 3 puan daha istiyor. Yani varış puanı 18 oluyor. Artık 30'dan 12'ye bir hattımız var. Öyleyse falso efekt ne olacak? 18 puanın önünden 4 puanın önüne bir hattımız var. Varış topunu bu hat üzerine koyduk. Atış topunu 30'dan 12'ye olan hattın 3-4 santimetre yanına koyduk. İstaka topunu pozitif açıdan negatif açıya getirdiğimizde saat 3 efekti yani falsosu vermemiz gerekir. toplarımızı yine aynı yerlere koyacak olur isek, bu sefer ıstaka topunun, atış topunun tam karşısına alalım. Açı artık pozitif olduğundan saat on buçuk falsosu ile atışımızı yapmamız gerekmektedir. Bu pozisyonda açı daha da pozitif olduğundan saat bir efekti ile atışı gerçekleştiriyoruz.